Teknoloji okudan herkese Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte elektrikli otomobil almak ya da almamak başlığını beraber inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtelim. Malum ülkemizde elektrikli otomobillere tam olarak geçiş sağlanabilmiş değil. Atıyorum bir Norveç'te %80'lere falan vurdurdular elektrikli otomobil satışını. Ve satışların büyük bir bölümünde Tesla'dan oluşuyor. Ama Türkiye'de de arkadaşlar elektrikli otomobiller yavaş yavaş böyle biraz daha kalkmaya başladı. Neden? Bir kere TOG geldi. Önümüzdeki süreçte işte, TOG'un üretimi arttığında muhtemelen yollarda daha fazla görmeye başlayacağız. İkinci sebep de arkadaşlar Tesla geldi. Tesla Oldukça uygun bir fiyat etiketiyle geldi. Normalde sarı sitede 2 milyon 800 bin liraya satılan otomobilin 1 milyon 600 bin liradan satış oldu adamlar. Ve ilk teslimatları da gerçekleştirildiler. Bu konuda kendilerini de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü kura falan demeden bütün biz ihtiyacı karşılayacağız dediler ve dediklerini de yaptılar. Halihazırda Tesla teslimatları da başladı. Peki. Şu anda elektrikli otomobil alınır mı, alınmaz mı? Biraz daha bu konuya eğilmemiz gerekiyor. Malum Türkiye'deki tek marka Tesla ya da Tok değil. Çinlilerin de ülkemizdeki pazara bir ilgisi var. Neden? Çünkü daha elektrikli otomobil alım satımının emekleme aşamasında olduğu bir ülke. Ve herkes pazardan pay kapmaya çalışıyor. Örneğin Skywell çok uygun fiyatlarla gelmiş. Sonrasında GM geldi. Ve o da oldukça uygun etiketlerle otomobillerini satışa çıkardı. Leap Motors geldi biliyorsunuz. O da... Yine 700 bin, 800 bin bandına bir otomobil satışa sunuldu. Dolayısıyla Yelpaze gitgide genişliyor arkadaşlar. Peki şu anda elektrikli otomobil almak ne kadar mantıklı? Biz biraz yorumlara baktık. Şikayet varı vesaire araştırdık arkadaşlar. Hani özellikle ülkemizde satışa sunulmuş olan otomobiller özellikle konuşuyorum. Tabi Tesla çok fazla yoktu onu belirteyim. Ee, ama mesela Skywell ile ilgili çok fazla yorum vardı. Biliyorsunuz Skywell e, D segmentindeki şu anda elektrikli otomobiliyle Ülkemizde birhalde başarılı bir satış grafiği yakaladı. Çünkü fiyatları da uygun. Yani şu anda için söylüyorum 1.4 milyona, 1.5 milyona alabiliyorsunuz. D segment elektrikli bir su. E, menzili de yanılmıyorsam 460 kilometre falandı. En azından yazan bu yöndeydi. Ama tabi bazı ilanlarda 600 km falan görüyorsunuz. Bunlara birazdan değineceğiz. Ee, sonrasında daha böyle hatchback tarzı otomobiller var biliyorsunuz. CME ya da e, LED Motors'un getirdiği. Onlar da menzil biraz daha düşüyor. Hyundai'nin yine ülkemize satışa sunduk elektrikli kona falan var. Onların da yorumlarına baktık. Ve sizlere şimdi ortak bir sorundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Pek çok kullanıcı. Bakın otomobil markası ne olursa olsun. Yani saydığım otomobillerdeki ortak sorunun en önemli paydası şu. Hepsi şundan şikayetçi kullanıcıların veri menzili biz göremiyoruz diyorlar. Örneğin Skywell'de özellikle bu soruna çok eğilmişler mesela. Skywell otomobillerde o DSU'larda genellikle menzilin 300 kilometre civarında olduğundan çok fazla şikayet vardı arkadaşlar. Diğer otomobillerde de yine menzili bir türlü tutturamadıklarına atıyorum otomobilin menziline 500 km değil mi? Ama otomobil 300 km gidiyor. Yani arada afak gibi bir fark var. Hani 500 olup da 450 gitmiyor. Elbette elektrikli otomobillerde mesela normalde nedir? Biz 120 ile giderken 90 100 ile giderken otomobilimiz az yakar. Ama benzinli otomobillerde tam tersi. Hızlandıkça e, otomobil daha fazla yakmaya başlıyor. Yani 110 ile 120 ile gittiğin zaman otomobil daha fazla yakıyor. Hızınız arttıkça da daha fazla elektrik tüketimi artıyor arkadaşlar. Bu var ve havaland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 çok etkileniyor. Yani hava koşulları, havanın biraz soğuk olması mesela menzili aşırı düşürüyor. Yine aynı şekilde içerisindeki yolcu vesaire işten yanmalı motorlara göre daha fazla etkiliyor elektrikli otomobilleri. Bu menzil konusunda çok fazla şikayet vardı. Bunu sizlere bir kere belirtelim. Özellikle Skyvel tarafında arkadaşlar yani şikayet var da biz okuduk. Özellikle Skyvel'den servisten vesaire çok fazla şikayet eden vardı. O yüzden de ben baktım mesela ikinci el satan bir sürü adam var. Yani adam almış mesela 2000 kilometre binmiş satıyor, 3000 kilometre binmiş satıyor ve bunlar al satçı değil. Gerçek biniciler. Zaten ilana baktığınızda da anlıyorsunuz. Bir diğer konu ise arkadaşlar tabii ki uzun yol çekme keşi. Bir arkadaş vardı. 4 saatlik yolu 8 saatte gittim diye yazmış. E, kendisi İzmir'den yanılmıyorsam İzmir'den Aydınamu'na gitmiş. E, İzmir Çeşme gibi olabilir yani. 4 saatlik bir yolmuş. Ama kendisi 8 saatte gittin yazmış. Bunun sebebi ise arkadaşlar tabii ki şarj. Yani yolda otomobilini 2 kere şarj etmek zorunda kalmış ki. Zaten 2 kere şarj ettiği kadar. Bu arada otomobili de Zoe olduğunu belirteyim. Renault Zoe. 2 kere şarj ettiğiniz zaman zaten işte sıra bekle. Otomobilini şarja tak. Hızlı şarjda şarj olsa bile işte 1,5-2 saat sürüyor zaten malumunuz. Dolayısıyla iki kere şarj ettiğinizde 4 saat. 4 saatte yolu koyduğunuz zaman 8 saat. Bu yüzden hani ben elektrikli otomobil alırım, uzun yolda yaparım diyorsanız mevcut koşullarda bunu bir kere daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Şu andaki menziller çok yetersiz en azından Türkiye için. Tamam biz belki ufak bir ülke olsaydık atıyorum Yunanistan gibi olsaydık. Tabii Yunanistan'da da boylamasına var ama en uzak mesafe nereden nereye yani. Bizim şimdi İstanbul'dan Antalya'ya kadar bir mesafe o kadar bile değil muhtemelen. Ama bizde 24 saat süren, 24 saati de aşan yollar var arkadaşlar. Yani buradan bir Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de bir şehre gittiğinizi varsayıyorum. Atıyorum Kastamonu'ya gittiniz. 600-700 kilometre yine de. Dolayısıyla bunu karşılayabilecek elektrikli otomobil menzili çok az. Ki ülkemizde yok. Mesela Tok bile arkadaşlar 353-400 kilometre menzili var diye duyuruldu. Acaba uzun yola çıksak gerçekte kaç kilometre menzil verir bize? Bu da bir soru işareti. Dolayısıyla elektrikli otomobillerde şu anda uzun yol yapmak çok da mantıklı değil. Bunu bir kenara koyalım. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, halihazırda ülkemizde hala elektrikli otomobillerin şarj istasyonları yaygınlaşmış değil. Sürekli olarak haberler okuyoruz. İşte Tesla Türkiye'ye şu kadar şarj istasyonu yapacak. İşte Top şu kadar şarj istasyonu gelişiminde bulunacak. İşte Shell'le anlaşıldı, bilmem kimle anlaşıldı ama Gelin görün ki ortada çok fazla soğuk bir adım göremiyoruz. Özellikle benzin istasyonlarında elektrikli şarj çok fazla yok. Bakıyorsunuz uygulamadan elektrikli şarj var gösteriyor. Gidiyorsunuz adam bozukluyor mesela. Böyle çok fazla şeyle de karşılaşabiliyorsunuz. Genelde şu anda İstanbul'daki biraz daha böyle lüks AVM'lerde elektrikli şarj noktaları koyulmuş durumda. Bazı rezidanslarda vesaire zaten elektrikli şarj noktaları var. Ama onun dışında arkadaşlar mesela Amerika'da nedir? Yol kenarında var ya. Yani. Gidiyorsunuz arabanızı normal bir yere park ettiniz. Orada elektrikli şarj istasyonları bulunuyor. Direkt olarak arabanızı şarj edebiliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar elektrikli otomobillerin önünü tıkayan engeler. Ha nedir? Ben şehir içinde kullanacağım diyorsanız. Evden işe gideyim. işten eve geleyim. Öyle çok fazla bir menzil yapmam. Eğer şarj kablomu atarım, şarj ederim diyorsanız o zaman bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama yani ben normal kullanım otomobili almak istiyorum. Uzun yola gideceğim, kısa yol yapacağım, evden işe, işten eve değil, sürekli gezerim, tozarım ama öyle sürekli de şarj edemem, buna vakit ayıramam diyorsanız şu anda da elektrikli otomobiller için erken. Ve şunu mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar size. İlan sitelerindeki ya da otomobil üreticilerinin kendi sitelerindeki şeylere bakarak karar vermeyin. Mutlaka Şikayet sitelerini veya yorum sitelerini okuyun. Kullanıcıların direkt olarak yorumlarını orada görebiliyorsunuz. Ve bu yorumlar üzerinden hareket etmenizi tavsiye ederim. Çünkü insanlar orada karşılaştıkları sorunları yazmışlar. Servisten ne derece destek alıp alamadıklarını yazmışlar. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Çünkü Türkiye'de daha elektrikli otomobiller yaygınlaşmadığı için başına bir şey geldiğinde otomobilin bunu tamir ettirecek sanayi ustası bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü geçen gün mesela videoda vardı adamlar Tesla'nın da kaputunu açamıyor. Yani adam kaputun ekrandan açılacağını bilmiyor tuş arıyorlar arabada. Dolayısıyla elektrikli otomobil almayı düşünenlerin bir kez daha iyice araştırmalarını özellikle şikayet ve yorum sitelerini okumalarını tavsiye ederiz. Sizin de bu konu hakkında bizlere söyleyecekleriniz varsa aşağıda yorumlar kısmında bizlerle paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.